Evet arkadaşlar kırışıklıklar için ne yapabiliriz? Öncelikle malzemelerimize bakıyoruz. İlk malzememiz her derde deva suar arkadaşlar. İkinci malzememiz insanoğlu için hayat olan su arkadaşlar. Üçüncü malzememiz doğduğumuzda ilk tattığımız süt. Bunlar gerekli arkadaşlar malzemeler olarak. Şimdi kırışıklıklar için pratik çözüm diyoruz. Nasıl oluyor arkadaşlar anlatalım. Bir adet soğan, 3 yemek kaşığı su, 3 yemek kaşığı süt gerekli arkadaşlar. Önce soğan soyuluyor ve rendeleniyor. Soğan soyulur ve rendelenir. Rendelenen soğan süzgeçten geçirerek suyu çıkartılır. Bir tatlı kaşığı soğan suyu, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı su. Bunların hepsi birlikte bir kapta karıştırılır. İyice karıştırıldıktan sonra buz poşetlerine veya buz kalıplarına dökülür. Bu karışımı tekrardan yaparak buz kalıpların hepsini tamamen doldurabilirsiniz. Kalıplar buzdolabına derin dondurucuya ya da soğuk yere konur ve dondurulur. Gece yatmadan önce kırışıklık olan bölge temizlenir öncelikle. Kırışıklıklarınız yoğun ise her akşam daha az ise haftada 3 kez bir adet buz kalıp ile kırışıklık olan bölgeye masaj yaparak bunu uygulayın arkadaşlar. Daha sonra cilt soğuk su ile yıkanır. Bir de bu sürdüğünüzde soğuk su ile yıkıyorsunuz özellikle. Sonra kuruluyorsunuz ve daha sonra her zaman kullandığınız nemlendiriciyi sürerek arkadaşlar kürü uyguluyorsunuz. Bundan sonra artık her videomuzda acayip bilgiler paylaşacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam ederseniz kaju olarak bildiğiniz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır arkadaşlar. İkincisi ananas aslında meyve değildir. Ve tarlada işte bu gördüğünüz şekilde büyür. Su aygırının sütü pembe renklidir. beyaz renkli değildir. Mavi bal balinanların kalbi o kadar büyüktür ki bir insana tar damarları içerisinde rahatlıkla yüzebilir. Bu da çok ilginçmiş arkadaşlar. Şimdi sıra geldi videomuzun ibretlik sözüne. Bundan sonra her videomuzda bir de böyle ibretlik söz paylaşacağız. Bu videomuzdaki sözümüz şu. İnsanların söylediği ilk söze değil son yaptığına bakacaksın. Başlangıçta herkes iyidir. Evet arkadaşlar yeni tanıştığımız insanlar için bunu düşünebiliriz. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ altı kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşacaksınız. Ve her videomuzda bundan sonra bu şekilde ibretlik sözler ve acayip bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Abone olun. Bildirimleri açın. Videomuz hemen size bildirimle gelsin arkadaşlar. Likelayın. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam ederseniz seviniriz arkadaşlar.